Müze, Cumhuriyetin ilanından sonra Mustafa Kemal Atatürk tarafından ismi Sakarya Köyü olarak değiştirilen tarihi Tırnaksız Köyü'nde bulunmaktadır. Kartaltepe ve Mehmetçik Anıtı. Kartaltepe, karayolunun geçtiği Dua Tepe ile birlikte Sakarya Nehri üzerindeki Beylik Köprü bölgesinde bulunan geçit ve köprüleri kontrol eden stratejik bir konumdadır.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 Tepe'nin Sakarya Meydan Muharebesi içerisinde moral ve stratejik anlamda özel bir anlamı vardır. Tepe Türk Genel Karşı Taarruzunda düşmandan geri alınan ilk tepedir. Tepe Viyana önlerinden başlayan geri çekilmenin sona erdiği bir dönemeç, düşmanın Ege denizine dökülünceye kadar kovalandığı sonu aydınlık bir sürecin başlangıç noktasıdır.